Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 17 Haziran Pazar gününün ikinci maçı, B grubunun ilk maçı olan, Almanya-Meksika maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın dördüncü günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Almanya takımı toplamda dört defa Dünya Kupası'nı, müzesine taşımıştır. Tecrübeli ekip Dünya Kupası'na katılmak için on maç yapmış ve, bu on maçtan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 Hücumda hem kanatlardan içeri girerek tehlike yaratan, hem orta sahadaki yıldız oyuncularla forveti destekleyerek, hem de teknik ve top sürmede kontra ataklar ile başarılı olan ekip, defansta da etten kale oluşturup, rakip takıma ceza sahasında, nefes aldırmıyor, gol şansı hiç vermiyor, bizce final adını yazdırabilir. Meksika takımı ise Dünya Kupası'na 16. defa katılacak. Turnuvaya katılmak için, toplamda 6 maç yapan ekip, bunlardan 5 tanesinden galibiyet bir tanesinden de beraberlik alarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır. Agresif hücumlarla rakip takımı zorlayan ekip, defansta ise takım savunması yapıyorlar. Peki Almanya ve Meksika maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %66 oranla Almanya kazanabilir. %13 oran ile de Meksika maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %21. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izleyebilirsiniz. Dediğiniz için teşekkür eder. videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.